Herkese merhaba. Mutlu İkici ben. Sancaktepe Bizimtepe Aydos projesindeyiz. Yeni satlık bir portföyümüzle gene karşınızdayız. 127 metrekareden oluşan 2 artı 1 bir dairemiz var 6. katta. Ama öncesinde isterseniz Bizimtepe Aydos'u size tanıtmak istiyorum. Bizimtepe Aydos projesi 17 bloktan oluşan iki tane çocuk parkı bulunan açık ve kapalı yüzme havuzu, açık ve kapalı otoparkı, fitness'ı, güvenli olan doğayla iç içe olan bir siteden bahsediyorum size. Eğer burada gerçekten yaşamak istiyorsanız hemen beni arayın. Şimdi daireyi gezmeye geçelim.